Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Abdus Samet. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıf 1. dönem 1. yazılığın konularına çalışacağız. Ben burada sizin için 3 sayfalık yaklaşık 4 sayfalık bir şey çıkardım özet. Aslında burada 12 sayfalık bir şey var. Tarih şey, konuları. ve onların özetini çıkardım sizin için. Şimdi özetlerini okuyacağım. İsterseniz bunu uzun hallerinde pdf'ini açıklamaya koyacağım. Hemen başlayalım. Kanuni döneminde yapılan Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra Hasburglular Osmanlı'ya karşı karşıya geldiler. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim'dir. Bu çok önemli bir madde. Bunu unutmayın ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim'dir. 1565 Haçova Meydan Savaşı Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı. Osmanlı Safavili Savaşçıları Safavili'lerin Anadolu'yu ele geçirmek için Şiirleri kışkırtması nedeniyle Yavuz döneminde Çıldıran Savaşı meydana geldi. Bunu da unutmayın. Safavilerin Anadolu'yu ele geçirmek için şiirleri kışkırtması nedeniyle Yavuz döneminde Çıldıran Savaşı meydana gelmiş. Bu Çıldıran Savaşı'nı unutmayın. Ben pembeyle çizdiklerim önemli yerler zaten. Amasya Antlaşması ile Osmanlı Safavileri üstünlük sağladı. Bu antlaşma Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk yazılı antlaşmadır. Şah ikinci İsmail'in şi propagandası yapması ve Osmanlı ticaret yollarını kontrol etmek istemesi üzerine savaş başlatıldı. Bak, Bakın bu da önemli maddelerden bunları da unutmayın arkadaşlar. İsterseniz e, videoyu durdurup yazabilirsiniz bu önemli yerleri ya da ben pdf'ini atacağım zaten oradan bakabilirsiniz. Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaştı. Şu gördüğünüz 5 e, madde pembeli çizim bunlar da anlaşmaların önemi çok önemli bunlar. Savaşta e, sınavda e, çıkar bunlar. Nasır Poşa Antlaşması ile Osmanlı ilk defa Doğu'da toprak kaybetti. Kasır Şirin Antlaşması ile bugünkü Türkiye-İran sınırı çizilmiş oldu. Genç Osman, Yeniçeriler tarafından ilk öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Bu da çok önemli bir madde. Genç Osman, Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı. Bucaş Antlaşması, Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. Hemen arka sayfaya geçelim. Bahçesara Antlaşması, ilk Osmanlı ile Rus Antlaşması Rusların yaptığı ilk antlaşmadır Osmanlı ile Viyana kuşatmasından Osmanlı neden bozguna uğradı Osmanlı'nın ateş gücü yetersiz olduğu için Osmanlı'nın ordusundaki disipsizlikler Viyana'nın konumunun kuşatmaya zor olması sonuçları Avrupalılar kutsal ittifakı kurdu kutsal ittifak savaşları savaş sırasında dört padişah değişti dördüncü Mehmet ikinci Süleyman ikinci Ahmet ve ikinci Mustafa durumları Karlof Antlaşması. Arabulucular İngiltere ve Hollanda. İmzalayanlar Osmanlı, Avusturya, Venedik ve Lehistan. Önemi Osmanlı'nın batıda büyük oranda toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu da çok önemli, bunu da unutmayın. Osmanlı batıda e, toprak kaybetti. E, batıda en büyük toprak kaybetti antlaşmadır. Osmanlı'da ge, e, gerileme dönemi başlamıştır bu antlaşmadan sonra, Karlof'tan sonra. Hemen ikinci konumuza geçelim. İstanbul Antlaşması. İmzalayanlar Osmanlı ve Rusya şartlar Azak kalesi Ruslara bırakıldı Ruslar İstanbul'da elçi bulundurabilecek bu Ruslar elçi bulundurduğundan dolayı iç işlerimize karıştırdılar ve karışıklıklar olmaya başladı. Önemi Ruslar Karadeniz'le çıkma imkanı buldu. Karadeniz Türkiye'li olmaktan çıktı. Ruslar elçi sayesinde Osmanlı'nın iç işlerini karışma fırsatı buldu. Martin Luther. Martin Luther'in başlattığı protestanlık hareketidir. 30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında yapılmıştır. 30 yıl savaşları çok taraflı diplomasinin ilk örneği olan Westfalia barışı ile 24 Kasım 1648'de sona ermiştir. Bunu da unutmayın. Westfalia barışı ile ee, sava şey, savaş sona eriyor. Avrupa'da modern devletlerin ortaya çıkmasında coğrafi keşifler, feodolitenin çöküşü, matbaanın icadı, rönesans ve 30 yıl savaşları etkili olmuştur. Sömürgecilik. Bir devletin kendi sınırları dışındaki yerleri askeri müdahale ile ele, geçirmek, ele geçirmesidir. Sömürgecilik ilk önce Portekiz ve İspanya ile başladı. Daha sonra İngiltere, Fransa, Hollanda ile devam etmiştir. İngiltere sömürgeciliğin ilk ciddi temelini atarak İspanya'yı mağlup edip İngiltere üzere in, mağlup edip 17. yüzyılda İngiliz Doğu Hindistan şirketini kur, kur, kurarak atmıştır. İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk olma yolunda ilerledi. Fransa ilk defa sömürgecilikte Afrika ülkesine yönelen devlet olmuştur. Sömürgecilik sonucunda Akdeniz doğu ticarete ulaşmak isteyen İngiltere, Fransa ve Rusya arasında rekabet yaşandı. Osmanlı elindeki önemli yerleri korumaya çalıştı. Osmanlı'nın denizlerdeki egemenliğinin zayıflaması. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerle Karadeniz Türk Gölü olmuştur. Akdeniz'de ise 1538 Preveze Deniz Zaferi ile üstünlük sağlanmıştır. 1571 İnebahtı'da yenilgi uğrayan Osmanlı kaybettiği gemilerin yerini yeni gemiler yaparak üstünlüğünü devam ettirmiştir. Ancak batıdaki gemicilik teknolojisini takip edememesinin e, okyanuslara açılması Siyasetin anlayışını Osmanlı'nın denizlere de zayıflamasına zayıflaması olmuştur. Buraya pembe ile çizelim. Buraya önemli bir yer. 1770'te Osmanlı donanması Ruslar tarafından çeşmede ani bir baskınla yıkılmıştır. Ruslar ilk defa Osmanlı donanmasını yıkmıştır. Bu da çok önemli. Ruslar ilk defa Osmanlı donanmasını yıkıyor çeşmede. Çeşme bozgunundan sonra Padişah 3. Mustafa donanmayı ıslah etmek ve deniz subayı yetiştirmek için Fransa'dan e, de Toto'yu getirmiştir. Bu da çok önemli. Bu adam geliyor ve e, deniz subayı yetiştiriyor. Evet 3. konuya geçtik. 3. konu bir sayfa kısa bir yer burası. Pasarof çantlaşması Avusturya'ya Belgrad, Kuzey Sırbistan, Temeşvar bırakıldı. elya Osmanlı topraklarına konsolo konsolosluk açma ve ticaret yapma hakkı verdi. Venedik'e Bosna ve Preveze Dalmatya kıyıları Osmanlı'ya Mora Yarımadası bırakıldı. Önemi Pasarof çantlaşmasında kaybedilen yerleri alma ümitleri sona ermiştir. Para, fotoğrafçı Antlaşması ile kaybedilen yerleri alma ümitleri son erdi herkesin Belgrad Antlaşması Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır Ahmet Paşa Antlaşması savaşta kazanılan Osmanlı masada başarısız olmuş bu da çok önemli bir madde savaş sınavda kesinlikle çıkar savaş diyorum sınavı ya Küçük Kaynarca Antlaşması. İlk defa halkı Müslüman olan bir yer kaybedildi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı kolaylaştı. Bu da çok önemli maddemiz. Karadeniz Türk görü olma özelliği sona erdi. Ruslar sıcak denizlere inme politikasını önemli yer kaydetti. Ruslar Balkan uluslarını isyanı teşvik etmek ve Osmanlı'nın iç işlerine karışmak imkanı elde etti. Osmanlı itibar ve güç kaybına uğradı. Rusya Osmanlı Ortodokslarının koruyucusu olduğu iddiasını güçlendirdi. Bu antlaşma Osmanlı tarihindeki şartları en arı antlaşmalardan biridir. Evet ee, bu konu Şeyimiz bitti özetimiz ben size Şu uzun hallerini göstereyim kaç sayfa İlk konu demin benim iki sayfada çıkardım konu Normalde 5 sayfa İkinci konu da 4 sayfa galiba Evet 4 sayfa Üçüncü konu da 4 sayfa Ben bunları kısa hallerini size çıkardım Bunların uzun hallerini pdf'ini Alta koyacağım siz oradan da çalışırsınız Sınavda inşallah 100 alırsınız İnşallah ben de alırım ben de 11. sınıf öğrencisiyim İzlediğiniz için teşekkürler Görüşmek üzere. Bye bye.